Ağırlıklı olarak kanalımızda kale grubu dediğimiz zaman jet motorları biraz havacılık ön plana çıkıyor ama gerçekten karenin kale kalıbın yeni logolarıyla birlikte çok fazla uzman oldukları konu gördüğünüz çeşitli çaplardaki tüfekler ve son yıllarda bunlarla ilgili de ciddi ihracat başarısına kale kalıp imza atıyor. Ve şu an tabii Endonezya'da Jakarta'da sizin ihracat yaptığınız ülkelerden bir Endonezya. Endonezya'ya hangi ürünlerinizi veriyorsunuz? Tolga Bey öncelikle hoş geldiniz. Biz kale kalıp olarak Indo Defense 2022 fuarına katılıyoruz. Bu bizim İnderjiz'deki ikinci fuarımız. Bizim standart ürünlerimiz var. KCR 556, KCR 760 ürünlerimiz var. Bu fuara ürünlerimizin hepsini getirdik. Burada çok ciddi ilgi ve alaka görüyor bu ürünlerimiz. Onun dışında yeni lansmanını yaptığımız KNG C5 isimli bir ürünümüz var. Tamamen yenilikçi ve inovatif bir yaklaşımla ürettiğimiz. Nedir farkı diğer ürünlerinizden? Biraz böyle anlatacaksın. Evet, biraz ee, ona detaylı anlatacağım size. Ee, o ürünümüzü de getirdik. Ee, o ürünümüz şu anda ilk defa burada lanse ediyoruz ve ilk siparişini buradan aldık. Yani bizim için ilkler e, oldu bu anlamda. Onun dışında keskin nişancı tüfeklerimiz var. Hem 50 kalibre 12.7 e, tüfeğimiz hem de 7.62-51 keskin nişancımız var. Onları da burada sergiliyoruz. Ki e, şu anda e, biz Endonezya Polis Özel e, Harekat ya da Özel e, Birliği'nden bu e, keskin nişancı tüfeğimiz için adı da KMR. 7.62 siparişimizi aldık, ee, tamamladık. Şu an teslimatı için bir izin bekliyoruz. Onu tamamladığımız zaman e, inşallah onu da teslimatını yapacağız. Onu da sergiliyoruz. Onun dışında 40 mm bomba atar silahımızı ve 5.56 hafif makineli tüfeğimizi de burada sergiliyoruz. Yani bayağı e, neredeyse tam evet. kadro ürünleriniz de buradasınız. Evet. Uzakdoğu Asya bu taraflara doğru, Güneydoğu Asya buralara baktığımız zaman herhalde Endonezya en evet. kuvvetli olduğunuz, evet. en fazla satış yaptığınız ülkelerden biri diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şöyle biz e, şu anda Türkiye'de belli bir e, e, satış edilene ulaştık. Yani şu anda bizim e, 80 bini geçkin piyade tüfeğimiz, e, başta jandarmamız... Polis, özel kuvvetler, kara kuvvetleri ve diğer kullanıcılarımızda kullanımda. Şimdi artık biraz burada yaşadığımız olgunlukla ulaştığımız olgunluk seviyesiyle yurt dışına açılmayı hedefliyoruz ve daha çok ülkeye, daha çok pazara ulaşıp bir dünya çapında bir hafif siyalar markası oluşturma vizyonuyla hareket ediyoruz ve bizim tek odaklandığımız konu askeri. E, silahlar. Bu e, konsepte ilerliyoruz. Bu kapsamda e, Asya'daki e, bizim için hub'ımız Endonezya olarak görünüyor. Çünkü hem nüfusu biliyorsunuz 200 milyon üstünde bir nüfusu var. Hem de etrafındaki pek çok ülkeyle çok ciddi e, etkileşim olan bir ülke Endonezya. Ve burada da çok güçlü bir partnerimiz var. Onunla beraber biz burayı bir hub olarak görüyoruz. Buradan da hem bu e, Endonezya pazarında ciddi bir e, potansiyeli e, hayata geçirmek istiyoruz. Hem de buradan diğer ülkelere ulaşma hedefiyle yola çıktık. Siz tabi şimdi dışarıdan baktığımız zaman Türkiye'de çok fazla sayıda üretici var tüfekle, silahla ilgili ama sonuçta bir piyade tüfeği dediğimiz zaman çok ciddi bir metal işleme bilgisi, teknolojisi evet. ve tabi ki savaşın şakası yok. Öyle evet. başınıza Aynen. bir şey gelmemesi lazım, evet. kendini ispat etmesi lazım. Fark olarak teknoloji olarak kalenin nesini koyuyorsunuz biraz da onları anlatır mısınız? Çok. Önemli bir noktaya e, e, parmak bastınız. Az evvel bir tane yabancı müşterimiz Koreli. Dedik ki ya Türkiye'de dedi çok fazla üretici çıkmış dedi. Çok fazla üretici varsa dedi. E, aynı şeyi aslında söylüyor. Evet, yani şimdi şöyle. E, bu sektörde artan e, oranda bir ilgi ve alaka var. Daha çok üretici bu sektöre girmeye çalışıyor ya da giriyor. E, kale kalıbı diğerlerini ayıran şey bizim işi yapış şeklimiz. Yani burada bizim e, ekibimizle bir... Eski komutanımız var, ee, şu bilinçle hareket ediyoruz. Bir operasyon anında, bir e, angajman halinde e, diyor kendisi. E, askerin diyor iki şeyi var, bir Allah'ı, bir silahı. Biz bu bilinçle, bu perspektifle olaya başlıyoruz. Ardından yaptığımız işi hani tabiri caizse aşkla ve tutkuyla yapıyoruz. Bunu en kaliteli şekilde, en ürünün e, performansı şekilde nasıl çıkacaksa o şekilde tasarlıyoruz. Yine biraz önceki e, Koreli e, misafirimiz şunu sordu lisansla mı üretiyorsunuz, patentle mi üretiyorsunuz dedim. Hayır, tamamı Türk mühendisleri tarafından tasarlanmış, Türk mühendisleri ve e, işçileri tarafından üretilmiş ürünlere bakıyorsunuz dedim kendisine. Dolayısıyla e, bizim temel konumuz ürüne yaklaşım şeklimiz ve kaliteyi her zaman en öne koymamız ve onu sürekli bir aşkla hayata geçirmemiz. Bunun da ispatı şu şekilde biz 80 bin üstüne tüfek verdik ve her teslimatımızı belli bir adetle yapıyoruz. Yani 2000, 3000'lik, 4000'lik lotlarla yapıyoruz ve bu lotların her birinde rastgele alınan silahlarla performans, full tesla, tam, tam performans testine giriyoruz. Mesela biz Türkiye'de 15.000 atım garantisi veren piyade tüfeğinde tek firmayız. Diğerleri rakiplerimizde olmayan bir özellik. Ve bunu e, kullanıcımız her seferinde test edip 15.000'i e, yani hatasız ya da kabul edilebilir hata limitlerinde e, geçip geçmediğimizi kontrol ediyor. Ve biz her seferinde bu testlerden e, başarıyla ve e, neredeyse hiç hata e, yaşamadan geçen bir firmayız. Yani, dolayısıyla bizi diğerlerinden ayıran şey kalitemiz, ürünlerimizin performansı. Şimdi bazen e, bu tür silahlarla ilgili ben video yaptığım zaman özellikle hava platformları işte 20 mm, 25'i yok mu, 30 çıkıyor, şu oluyor gibi sorular geliyor. Evet. Benim askerlik yaptığım dönemde 7.62 idi. Artık e, 5.56'ya inmiş durumda. Son sorum da onunla ilgili ürünü tanıtmadan evvel sorayım. Neden mühimmatta 5.56'ya düşüldü? Bundaki amaç nedir? Onu bir sizin ağzınızdan dinleyelim. Şimdi Tolga Bey bu konu açıkçası kullanıcıların tercihiyle alakalı. Yani kullanıcıların taktik ihtiyaçlarına göre tercih ettiği bir şey. Biraz da mühimmat üretim kabiliyeti yani birçok parametreye bağlı, taktik ihtiyaçlara bağlı. Yani bazı ordular var mesela ya da birlikler var makinalı tabanca e, yani mesela MP5 dediğimiz silah kullanıyor. Bazısı 7.62 kullanıyor. Yani bu tamamen kullanıcının tercihleri, taktik ihtiyaçlarından şekilleniyor. Biz bu yelpazenin tamamını e, ka, e, kapsamaya çalışıyoruz. Yani bizde 5.56'sı 7.62 tüm varyantlar var. E, ileride, yani biliyorsunuz takip ettiğiniz 6.5 6.8 gibi yeni kalibreler de konuşuluyor. Biz bunlara da hazırlık yapar haldeyiz. Dolayısıyla bu e, biraz kullanıcının bizi yönlendirdiği bir şey ama biz kullanıcı taleplerini hem karşılama hem de aşma yönünde gayretli bir şekilde çalışıyoruz. 762 ile 556'yı özellikler açısından hafiflik, etki böyle bir kısaca bir karşılaştırır mısın? Yani dediğim gibi bu çok uzman olduğum bir konu değil ama gene literatürden takip ettiğim kadarıyla e, tamamen kullanıcının taktik ihtiyaçlarına bağlı olarak tabii ki penetrasyon miktarları 556 de aynı değil yani e, bir tanesinin e, ettiği kadar diğeri etmiyor 5.56 sonuçta şey e, daha az penetre edebilen bir e, güçlü bir mermi ama ee, çok çeşitlerinin üretilmesi, bulunabilirliğinin yüksek olması bir tercih sebebi diye düşünüyorum. Artı 5.56 olduğu zaman kullanıcı üzerinde çok daha fazla mühimmat taşıyabiliyor. Dolayısıyla bu e, tercih edilen bir özellik. 7.62 mühimmat biraz daha ağır. Tercih e, taşımada belki bir takım sınırlamalar oluşturuyor. Tamamen sizin bir de tabii 5.56'nın menzili e, 400-500 metrelerken 7.62'de 500-600 metrelerle ulaşılabiliyor. Operasyon yaptığınız yer eğer açık alan ve saha e, harbi ise 7.62'ye biraz daha meyilli olabiliyorsunuz ama e, daha böyle şehir savaşları, kısa menzilli yerlerde eğer bir takım angajmanlara giriyorsanız o zaman 5.56'ı tercih edebiliyorsunuz. Tamamen kullanıcının tercihi. Şimdi bir de yeni ününüzü biraz anlatın Tabii, lütfen. Eee sizden bilgi alalım. Eee Tolga Bey bu elimde tuttuğum silah KNG C5 eee silahımız. Yeni jenerasyon bir silah. Türkiye'nin tek eee tüpü olmayan katlanabilir eee silahı. Bu şu şekilde dipçi katlanabiliyor. Bunun avantajı bu silah özellikle koruma eee koruma görevlileri ya da e, istihbarat ya da e, özel operasyon yapan e, e, diyeyim, kullanıcılar tarafından concealed yani saklı bir şekilde e, taşımaya uygun. Çantadan çıkarabilirsiniz ya da bir takım şeyden çıkarabilirsiniz. Çok seri bir şekilde çıkarıp e, kullanabileceğiniz silah. Bu silah aynı tabanca gibi bir MP5 gibi e, bu şekilde ateş edilebiliyor. Bu şekilde ateş edilebiliyor. İstenirse bu şekilde e, omuzdan da atışa uygun. E, çok kompakt bir silah. Hafif. Bugünümüzün Kullanıcıların istediği bir şey çünkü artık herkes hafif, kompakt ve küçük sistemleri istiyor. Dolayısıyla bizim silahımız ilk önce bunu karşılamak için yola çıktı. Tekrar vurguluyorum, bu şu anda Türkiye'deki tek bu cins silah. Tamamen özgün bir tasarım konseptiyle oluşturuldu. Bu herhangi bir, meriğin bir silah ya da herhangi bir sistemin bir kopyası değil. Bu tamamen bizim kendi arge mühendislerimizin ve arkadaşlarımızın tasarladığı bir silah. Silahımızın başka belirgin özelliği kompaktlıktan başka bu günümüzde artık artan bir oranda ordular bastırıcı kullanıyor. Hatta bazı ordularda bazı birliklerde standart hale gelmiş durumda çünkü bastırıcı kullandığınız zaman bir... Ee, sizin silahınızın atış sesi çıkmıyor. Aynı anda operasyon yaptığınız zaman e, yanınızdaki kişiler ondan etkilenmiyor. Ya da özellikle e, kapalı mekanlarda mesela bir aracın içinden bir binada ya da bir mağarada atış yaptığınız zaman bastırıcı atış yaptığınızdan oluşan o blast etkisi kulağınızı ya da e, ekip arkadaşınızın kulağında etki oluşabiliyor. Ya da e, mesela gene karanlık bir yerde mağarada operasyon yaptığınız zaman gözlük girdiğinizi farsayın. Eğer bastırıcı atış yaptığınız zaman e, gözünüze e, belli bir süre görme kaybı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunları e, göz önünde alarak biz bastırıcı uygun bir platformda yola çıktık. Silahımıza bastırıcı takılabiliyor. Burada bir regülatörü var. E, optimal performans için bastırıcı modu, bastırıcısız mod olarak iki modla e, kullanabiliyorsunuz. Onun dışında silahımızda pek çok ergonomi özelliği ekledik. Kullanıcılarımızın tercih ettiği. Örneğin normal e, platformlarda bu çift mandalla çekilir. Bizde Sağ ya da sol çift tek elle çekebiliyorsunuz. Onun dışında e, silahımızın ömrünü uzatmak adına e, çelik insertler ekledik aşınan yerlere. Dolayısıyla daha uzun bir gövde e, ömrü veriyoruz. Onun dışında e, ayar e, seçme mandalı e, 60 derece. Yani bu şunu sağlıyor. Eski versiyonlarda bu 90 dereceli ve ayarlamak için elinizi tetikten çekmeniz gerekiyordu. Bunda elinizi tetikten kaldırmadan atış pozisyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu bir önemli bir özellik. Onun dışında yine kullanıcılarımız güvenlik maksadı için bizden şeyi talep ettiler. Normal yine AR platform silahlarda silah kurmadan emniyeti alamıyordunuz. Bunda silah kurmadan emniyeti alma özelliğini biz ekledik. Ee, onun dışında silahımız tamamen çift yönlü kullanıma uygun yani ambidextris diye geçiyor İngilizcesi. Ee, buna şey de dahil e, mekanizma bırakma mandalı da dahil çift yönlü yapılabiliyor. Onun dışında şarjörü standart e, NATO standartlarında bir şarjörüvmemiz var. E, hani e, orduların kullandığı M4 ya da M16 silahların şarjörleri takılabiliyor tamamen e, şey her türlü platforma uygun. Ee, onun dışında Rayları var ve hani çok e, modüler bir silahımız. Özellikleri bunlar. Çok teşekkürler. İşte görüyorsunuz gerçekten kendi mühendisimizin tasarladığı hakları bize ait olan geliştirebildiğimiz bir silah ne satmak problem ne evet. de yenilikleri üzerine koyduğunuz için bir farklı bir ürün başarılı bir ürün e, modern bir ürün haline geliyor. Evet. Bu aslında bizim sanayimizin, savunma sanayimizin evet. de ana fikri olması gereken çok önemli bir fikir. Ha Yapılabilen dallar var, yapılamayan dallar var ama kale kalıp çok e, uzun vadeli baktığı için zaten bunların da ürünlerini de görüyoruz. Evet. Ben eminim ki başta bu bölge olmak üzere, umarım bazı modellerde ülkemizde de kullanılmak üzere diyelim. Sizlerin ürünlerini daha fazla silahlı kuvvetlerimizde ve bölgede ihraç olarak göreceğiz gibime geliyor. Çok sağ olun Tolga Bey. Biz de aynı temeldeyiz. Çok sağ olun. İyi fuarlar diliyorum. Kolay gelsin. İyi günler. Teşekkür ederiz. Sağ olun.